Şimdi benim matematikte en az sevdiğim konuyu, dikkat edin en sevmediğim demiyorum, en az sevdiğim konuyu ele alacağız. 3'e 3 bir matrisin tersini bulacağız. Birazdan neden olduğunu anlayacaksınız. Tabi bundan daha da tatsızı 4'e 4 bir matrisin tersini almaktır. Kısacası aslında bu işi bilgisayarlara bırakmak çok daha doğrudur ama önce nasıl yapıldığını öğrenmeliyiz. Benim için de bu arada iyi bir egzersiz olacak. Dikkat hatası yapmamayı öğreten bir egzersiz. Şimdi 3'e 3 bir matris ile başlayalım. Ve tersini almaya çalışalım. Diyelim ki bir A matrisi var. Burada çok yere ihtiyacım olacak. Onun için bunları ufak yapacağım ama inşallah karışmaz. Evet, A matrisi. Diyelim ki 1, 0 olsun. Bu matrisi özellikle seçiyorum çünkü sayılar karışık değil. 0, 2, 1, 1, 1, 1. Şimdi 3'e 3 bir matrisin tersini alırken yapılacak ilk şey bir matris oluşturmak ki buna biz minör matrisi diyoruz. Bunu yazayım, minör matrisi. Bunu çizelim. Bu da 3'e 3 bir matris olacak. Öyle ki bu matriste sol üst köşedeki bu sayı determinant olacak. Eğer baştaki matrisi ele alırsak, bu elemanın sırasını ve sütununu sildik diyelim. Mesela bu 1. sıra 1. sütundaki pozisyon için birinci sıra ve birinci sütunun üstünü çizerim. Geriye ne kalır? 2, 1, 1, 1 kalır. Burada bu var. 2, 1, 1, 1'in determinantı. Belki de bunu yazacağım, evet. 2, 1, 1, 1'in determinantı. Eminim ki yakında yerim kalmayacak böyle gidersem. 2, 1, 1, 1 olacak determinant. Mutlak değer işareti bunun determinant olduğunu gösteriyor. Hatırlarsanız tek yaptım. tamam dedim, pozisyon 1, 1'de Birinci sütunu ve birinci sırayı silelim ve kalan matrisin determinantını alalım. Ya da diğer adıyla bu matrisin minörünü bulalım. Sonra da determinantını alalım. Bu pozisyona geldiğimde burası sıra 1 sütun 2. Esas olarak determinantı alacağım. Eğer sıra 1 ve sütun 2'yi silersem geriye ne kalır? 0, 1, 1, 1 kalır. Evet biraz karışık olabilir ama neyse keşke bunları kapatacak bir şeyim olsaydı ama burada parmaklarım bu videoda görünmez değil mi? Neyse bu sırayı ve bu sütunu çıkarırsak elimize kalan bu 0, bu 1, buradaki 1 ve bu 1'dir. Ve bu minörün determinantını alırsınız. Evet biz devam edeceğiz. Belki birazdan yerim kalmayacak ama elimden geleni yapıyorum. Bir sonraki pozisyona sıra 1 sütun 3'e gidince ne yapacağız? O zaman sıra 1 sütun 3'ü sileriz yine. Ve determinantı ve minörü alınacak matris o zaman 0, 2, 1, 1'dir. Bu 2'ye 2, 2 matrisin determinantı ve bunu yapmaya devam edersiniz. Evet yine yerim kalmıyor. Evet Ne yapacağım biliyor musunuz? Sadece hesaplayacağım. Zaten nasıl yapıldığını anladınız. Eğer ne yapıldığını tam anlamadıysanız şimdi hesaplama yapmaya başlayınca anlayacaksınız. Şimdi hesaplamasını yapalım, eğer bu 2'ye 2 iki matrisleri yazsaydım çünkü yer kalmayacaktı. Neyse yine pozisyon 1, 1'e gidelim. Birinci sırayı ve birinci sütunu silince kalan matrisin determinantını istiyorum. Peki bu 2'ye 2 iki matrisin determinantı nedir? Çok zor değil. 2 çarpı 1, eksi 1 çarpı 1. Evet, 2 çarpı 1 eksi 1 çarpı 1 sadece 1 eder. Sıra 1 sütun 2'ye gelince, determinantını istediğimiz matris neymiş? 0, 1, 1, 1. Pekala, 0 çarpı 1 eksi 1 çarpı 1. 0 çarpı 1 eşittir 0, eksi 1 çarpı 1 eşittir eksi 1. Bu sadece buradaki determinanttır. Sıraları ve sütunları sildiğim zaman nasıl gördüğümüz size tekrar göstereceğim. 0 çarpı 1 eksi 1 çarpı 1, tabi ki bu pozisyonla bu sırayı ve bu sütunu çıkardık ve 0 çarpı 1 eksi 1 çarpı 2 eşittir eksi 2. Devam edelim. Sıra 2, sütun 1. Sıra 2 ile sütun 1'i silip yeni bir matris elde edelim. Geriye bu 0, bu 1, bu 1 ve bu 1 kalır. 0 çarpı 1 eşittir 0, eksi 1 çarpı 1, eksi 1 olur. Sıra 2, sütun 2. Evet, bu ikisini sildik. Geriye kalan minöl matrisi alırız. Burası 1 çarpı 1. Eksi 1 çarpı 1, sonuç 0. Evet, neredeyse yarı yoldayız. Şimdi sıra 2 ve sütun 3'teyiz. Sıra 2 ve sütun 3'ü sildik. Geriye kalan 1 çarpı 1. Eksi 1 çarpı 0. Cevap 1'dir. Son sıra. Sıra 3 sütun 1'deyiz. Sıra 3 sütun 1'i sileriz. Kalan 0 çarpı 1 eşittir 0. Eksi 2 çarpı 1. Bu da eksi 2 olur. Şimdi de sıra 3 sütun 2'deyiz. Onun için sıra 3 sütun 2'yi sildik, 1 çarpı 1 eksi 0 çarpı 1 kalır. Bu da 1'dir. Sonuncu, sıra 3 sütun 3. Çok mutlu bir an. Sıra 3 ve sütun 3'ü sileriz. Geriye kalan 1 çarpı 2 eksi 0 çarpı 0'dır. Bu da 2 olur. Eğer bir hata yapmadıysam, bu bizim minör matrisimiz oldu. Şimdi bizim bunu kofaktör matrisine döndürmemiz gerekiyor. Bu işlem daha kolay. Minor matristen kofaktör matrise geçmek için şu şekli hatırlamalısınız. Bu, tüm 3'e 3 matrislere uygulanır. Artı, eksi, artı, eksi, artı, eksi, artı, eksi, artı, Evet, bunu böyle artı ve eksilerden oluşan bir dama tahtası, satranç tahtası gibi düşünebilirsiniz. Ve bunu buraya uygularsınız. Şimdi ne demek istiyorum? Demek istediğim, ilk başlarken sol üst köşeye artı diyerek başlarız. Ve 1 artı, 1 eksi diyerek devam ederiz. Bunu bir matrise uygularsak, kofaktör matrisini elde ederiz. Yazalım. Bunun bir hesap maratonu olduğunu düşünebilirsiniz. Ha? Tamam o zaman, kofaktör matrisi, bu işlemi minör matrise uyguladığımızda oluşan matristir. O zaman ne yapıyoruz? Artı 1 çarpı 1 eşittir 1. Şimdi eksi var. Bu eksi çarpı eksi 1 eşittir 1. Sonra artı çarpı eksi 2 eşittir eksi 2. Burada da eksi var. Eksi çarpı eksi 1 eşittir artı 1. Artı çarpı 0 eşittir 0. Eksi çarpı 1 eşittir eksi 1. Artı çarpı eksi 2 eşittir eksi 2. Eksi 1'e uygulanırsa eksi 1 olur. Artı 2 ile Artı 2 olur ve faktör matrisimiz çıktı. Ve bu matrisin tersini bulmak konusunda artık yolun yarısını geçtik sayılır. Yolun yarısı daha. Neyse burada bir not almak istiyorum. Bizim yaptığımız böyle bir çeşit sihirli bir formül ya da bir büyü falan gibi görünebilir size. Ama ileriki videolarda bunların nereden geldiğini göstereceğim. Gerçi 3'e 3 bir matris için ispat etmek baya karışık olacaktır ama kesinlikle 2'ye 2 için göstereceğim. Ayrıca başka bazı algoritmalarla 3'e 3 için yaptıklarımızı biraz daha anlaşılır hale getireceğim. Şimdilik böyle yapmayı öğrettim çünkü Cebir 2 sınavında bunu galiba Cebir 2'de öğretiyorlar. Eğer hocanız size minör matrisi ya da kofaktör matrisi bulun derse ya da matrisin tersinin determinantını bulun derse bunu yapabilirsiniz. İspat kısmını sonra hallederiz. Ki aslında bu benim normaldeki öğretme metodum değil. Bu bir istisna olacak. Neyse probleme geri dönelim. Bu kofaktör matrisi. Burada matrisin ek matrisini bulurum ya da daha doğrusu ek matrisini hesaplarım. Bu yukarıdaki şapka gibi şey de A'nın ek matrisinin işareti. Bu da kofaktör matrisinin transpozudur. Evet yine bir dolu tuhaf terim kullanıyorum değil mi? Transpoz ne demek? Transpoz demek, sıralarla sütunların yerini değiştirmek demektir. Mesela, bu sıra 1, sütun 1'de. Ama burada sütun sayısı ile sıra sayısı aynı. O yüzden fark olmuyor. Aslında köşegen üzerindekilere bir şey olmuyor. Çünkü bu sıra 2, sütun 2. Bu sıra 3, sütun 3. Onun için köşegendekiler aynı kalıyor. Sonra yerlerini değiştiriyorsunuz. Bir nevi köşegen üzerinden atlatıyorsunuz. Yani bununla ne demek istiyorum? Şu. Bu 1 mesela sıra 1, sütun 2'deydi. Ama şimdi sıra 2, sütun 1'de olacak. Bu 1 buradan kalkıp buraya gidecek. Bir nevi köşegenden karşıya atlayacak. Aynı şekilde, buradaki sıra 1, sütun 3'te. O da sıra 3, sütun 1'e atlayacak. Burada olacak. Öteki uçtan atladı. Bu matris gördüğünüz gibi simetriktir. Ters çevirdiğiniz zaman aynı şey oluyor. Gerçi bu kötü bir örnek oldu aslında. Anlamanızı istediğim şu. Transpoz matris demek, mesela bir sayı sıra 1 sütun 2'de 2'deyse, sıra 2 sütun 1'e kayar. Yani sıralarla sütunların yerlerini değiştiriyoruz. Bunu yapmaya devam ederiz. Aslında yaptığımız köşegen üzerinden atlatmak. Şimdi bakalım. Bu sayı bu pozisyona atlayacak. Bu sıra 2 sütun 1'de. Onun için sıra 1 sütun 2'ye gider. Buraya gelince de, buraya aşağı atlayacağız, köşegen üzerinden atlayacağız. Bu eksi 1'dir. Bu ta buraya atlayacak. Bu eksi 2'dir. Bu da buraya gelecek. Bu eksi 1'dir. Evet, neredeyse bitirdik. Bu A matrisinin ek matrisidir. A'nın tersini bulmak için, bunun birazını sileyim çünkü aksi takdirde yerimiz kalmayacak. Eğer bir dikkat hatası yapmadıysam, hakikaten çok etkileneceğim kendimden, ağlayabilirim, çok duygu yüklü bir an. Evet, bunun hepsini silelim. A matrisinin tersi eşittir 1 bölü A'nın determinantı çarpı A matrisinin ek matrisi. Bu kısmı çözdük, şimdi de determinantı bulalım. A'nın determinantı, kofaktör matrisini saklamamın bir nedeni vardı tabii ki a'nın determinantı eşittir, evet bir sırayı takip ediyorsunuz ama kolaylık olsun diye şöyle hatırlayın. Üst sırayı takip ediyorsunuz ve her terimi ilgili cofaktörü ile çarpıp topluyorsunuz. Bu durumda 1 çarpı 10'a karşılık gelen cofaktörü, ki bu da 1'dir, artı 0 çarpı 10'un cofaktörü, ki bu da 1'dir, artı 2 çarpı onun ilgili kofaktörü Artı eksi 2. Burası 1 artı 0 eksi 2 eşittir eksi 1. Evet çok da karışık olmayan bir determinantmış. Eğer bu kofaktör matrisi olmasaydı bir başka şekilde düşünebilirdik. Çünkü bu, bu da iyi bir şey. Çünkü size kofaktör matrisini nasıl bulacağınız hakkında bir fikir veriyor. Bunu 1 çarpı minörünün determinantı şeklinde görebilirsiniz. Sırayı ve sütunu silerseniz bu determinant çıkar. O zaman 2, 1, 1, 1. Hatırlayın bir şekil vardı artı sonra eksi diye gidiyordu. Eksi 0 çarpı minörünün determinantı. Bu sıra ile bu sütunu silersiniz. 0, 1, 1, 1 kalır. Sonra yeniden yer değiştiririz. Artıya gideriz artı 1 çarpı minörün determinantı. Bu sırayla bu kolonu sileriz. 0, 2, 1, 1 kalır. Sonra bunu kendiniz hesaplayabilirsiniz. Bu kofaktördür. Bu minör işaretli olan sadece minördür. Buna eksi işaretini uygularsak kofaktör olur. Burası da artı olduğu için kofaktördür. Neyse biraz açıklamak istedim ama galiba iyice aklınızı karıştırıyorum. Şimdi a'nın tersini bulmaya hazırız. a'nın determinantının eksi 1 olduğunu biliyoruz. a'nın ek matrisi de budur. O zaman şimdi matrisin tersini bulabiliriz. Hadi yapalım. Bütün bunları sileyim çünkü tersini bulduktan sonra bunu, bunu bir de ispat etmek istiyorum eğer vaktim kalırsa. Şimdi fark ettim ki biraz fazla uzatmışım yine. Neyse bu sizin için iyi bir egzersiz olabilir. Tamam a'nın tersi eşittir, 1 bölü determinant. Determinantın bu arada, eksi 1 çarpı a'nın ek matrisi olduğunu bulmuştuk. 1, 1, eksi 2, 1, 0, eksi 1, eksi 2, eksi 1, 2. Bu sadece eksi 1 değil mi? O zaman eksi 1'e her şeyi uygularız. O zaman eğer bir hata yapmalıysak, eksi 1, eksi 1, artı 2, eksi 1, 0, 1, 2, 1, eksi 2. Galiba bakalım her şeyi eksiyle çarptım. Bu tamam. Matrisin tersi, bu matrisin tersi. Burada bırakacağım çünkü en az, en az 5-10 dakika daha lazım ispat etmek için. Neyse bu sizin için iyi bir egzersiz olabilir. Bu matrisi de tersini çarpıp birim matrise eşit olduğunu gösterebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.